Matrislerden oluşan bir denklemimiz var. A matrisi çarpı bu, artı B matrisi çarpı bu, artı C matrisi çarpı bu matris ve sonuç olarak da bu 2'ye 2 iki matrisi bulmuşuz. Sorunun bu haliyle sanki bir bilmeceye bakıyormuşum gibi hissediyorum. Ama A, B ve C matrisleri için ya sıfır, ya da birim matrisi olabileceklerini söylersem, bu bilmeceyi çözebilir miyiz? Çözebilir misiniz? Evet, şimdi videoyu durdurun ve A, B ve C matrislerinin sıfır matris mi yoksa birim matris mi olduğunu bulmaya çalışın. Evet, eminim hangi matrisin ne olduğunu buldunuz, hepsini çözdünüz ama yine de gelin şimdi soruyu birlikte çözelim. Çarpım matrisindeki ikiyi elde edebilmek için bu matrislerin ne olması gerekir? Bir düşünelim. Eğer bunlar birim matrisse çarpım çarpıldıkları matrise eşit olacak. Sıfır matrisse de bu ifadelerden biri direkt elenir çünkü sıfır matrisle çarpımın sonucu sıfırdır ve sıfır matris toplama etki etmez, sıfırın etki etmediği gibi. Bir düşünelim. Eğer bunlar birim matrisse çarpım çarpıldıkları matrise eşit olacak. Sıfır matrisse de bu ifadelerden bir tanesi direkt elenir çünkü sıfır matrisle çarpımın sonucu sıfırdır ve sıfır matris sıfır ne olduğu gibi toplama etki etmez. Şimdi eğer A sıfır matrisse ve B ve C birim matrisse biri birle toplarız ve 2 elde ederiz. Ama bu toplamın 2 olması başka bir türlü de mümkün, başka bir şekilde de mümkün. Mesela A birim, B 0 ve C'de yine birim matrisi olabilir. Ve bu durumda da burası yine 2 olur. Ya da C sıfır matristir, A ve B birim matristir ve bu şekilde de burası 2 eder. Tüm bu olasılıklara bakarak bu 3 matristen ikisinin birim diğerinin de sıfır matrisi olacağı sonucuna ulaşabilirsiniz ama hangisinin sıfır olduğunu henüz bilmiyoruz. Devam edelim ve bu elemana 4'e bakalım. Dörde nasıl ulaşırız bir düşünelim. A ve B birim matrisse, C sıfır matris olur. 3 artı, eksi 5, eksi 2 eder, 4 etmez. O halde A ve B'den bir tanesi birim matris olmamalı. Peki ya B ile C birim matris, A da sıfır matrisse? A sıfır matris, B ile bunu çarpacağız. Sonuç bu olacak. C ile de bunu ve sonuç yine bu olacak. Eksi 5 artı 1, eksi 4 eder ve yine 4'ü bulamadık. Son olasılık ise bakarsanız şu ana kadar B'nin birim matrisi olamayacağını bulmuş olduk. İki olasılıkta da B birim matriste ve istediğimiz sonuca ulaşamadık. O halde B sıfır, A ile C de birim matrisi olmalı. Bakalım bu olasılık doğru mu? Bu ve bu birim matrisse, tüm bu denklemi 1, 3, 4, eksi 2, artı 1, 1, 3, 2, eşittir. 1 artı 1, 2, 3 artı 1, 4, 4 artı 3, 7, eksi 2 artı 2, 0 olarak yazabiliriz ve bakın bu ikisi birbirine eşit.